Ankara Gücü olağanüstü genel kurulundayız. Genel kurulda her şey yolunda gitmeye devam ederken bizler de aslında transfer yolunda giderken belki de Türkiye'de en çok konuşulan bir sosyal medya ekibi var Ankara Gücü'nün. Tabii ki bunun başında siz varsınız, basından sorumlusunuz. Çok güzel planlamalara, projelere de önerek olmaya devam ediyorsunuz. Burada zaten Farık Hoca ile birlikte Bülent Tatlas konuşacaklarını konuştu. Biz aslında taraftarların daha çok bizi heyecanlandıracak kısmına ve boyutuna değmemiz gerekiyor. Bizler ilerleyen süreçte neler bekliyor? Sosyal medya ekibinde şöyle bir tanıtacak olursak neler söylemek istersiniz? Bu arka planda ve ön planda bulunan kişiler hakkında bilgilendirme de alalım isterseniz. Ya aslında aynı arkadaşlarımız. Hani biz sadece bu dönemde bu göreve başladığımda e, aşkın arkadaşımızı yani dışında bir katılım olmadı. aynı ekip de yapıyoruz ama biraz daha e, onların içindeki cevheri ortaya çıkarttık diyebilirim e, onu söyleyebilirim e, özverili bir çalışma hani oraya sahip çıkıyoruz aslında e, işinize sahip çıktığınızda e, otomatikman e, o başarıyı da e, getiriyor e, taraftarlarımızın önceliğini biliyoruz isteklerini biliyoruz bu da bize avantaj sağlıyor onların neden e, mutlu olacağını e, bilmemiz bu çıkardığımız işlerin de kalitesini arttırıyor. Bu zamana kadar yaptığımız çalışmalar hem e, ulusal hem uluslararası anlamda ses getirdi. E, bu Yeni çalışmalarda yine devam edecek bir forma tanıtımımız var. Onu tamamladık. Forma tanıtı dışında e, transferlerimiz olacak. E, yine e, sosyal e, projeler devam edecek. E, bunları devam ettireceğiz açıkçası. Çünkü e, gerçekten e, çıtada yükseldi anladığım evet. kadarıyla. Bunun altına inmek çok uygun değil. Bunların üzerine çıkarak... E, faaliyetlerle e, sürdüreceğiz, devam ettireceğiz. Şimdi transfer boyutunu daha çok konuşmak istiyorum. Onda da zaten çok fazla irdelemek de istemiyorum. Çünkü kulübünde kendine göre prensipleri var elbette ama bir cici Tasos ve Hezeraudriguez açıklamaları var ki gerçekten dünya basında da geniş yer buldu. Şimdi e, Brezilyalı bir isimden bahsedildi. Bu ismi zaten çoğumuz biliyoruz ama tabii ki açıklamak zorunda da değiliz. Halde onunla ilgili de şöyle ufak bilgiler varsa yani şöyle, onun dışında evet, da. E, prosedürler gereği çünkü o futbolcumuzun şu an sözleşmeli futbolcu olduğu için Bizim de bu orada bir evrak ve bürokrasi oluşuyor. Ondan kaynaklı. Yoksa oyuncu buraya geldi. Onunla ilgili de hazırlığımızı yaptık. Hani o evrak kısmı, prosedür tamamlandığında o futbolcumuzu da taraftarlarımızla buluşturacağız. Zaten yazıldı o biraz. Futbolcu bizi takip etti sosyal ağlardan vesaire. Ama hani o bizim resmi açıklama yapmamız için belli kurallar var. Onların tamamlanmasını bekliyoruz. Şimdi forma tanıtımı dedik. Bununla ilgili de tabii ki farklı bir projenin olabileceğini düşünüyorum. Baktığımız zaman Türkiye'de çoğu kulüp artık farklı tanıtımlara da gidebiliyor. Ankara gücünde bu nasıl olacak? Yani forma ile ilgili bir tanıtımımız aslında hazır diyebilirim. Formalarımız da hazır. Ama şimdi forma tanıtımını yaptığımızda onu hızlı bir süre içerisinde satışa da çıkartmamız gerekiyor. O da Temmuz ayı ortası gibi planlandığı için. Satıştan hemen kısa bir süre önce forma tanıtımını duyuracağız. Ve bu sene işte taraftarlarımızın talebi var. Hani sponsorlu futbolcu isimli formalar. Ona yönelik de planlamamız var. Yani taraftarlarımızın istediği şekilde de bir forma satışı sağlamayı düşünüyoruz. Sosyal projeler boyutuna değinecek olursak aslında Hezer Rodriguez'in öyle bir transfer açıklaması vardı ki belki de tabii ki futbolculara oldukça gelişine seviniyoruz ama o sosyal mesaj da oldukça önemliydi. Bir de o kısmından değinecek olursak Ankara gücü ilerleyen süreçlerde de sosyal mesaj olarak ya da sosyal destek olarak ne gibi projeler? imza atma peşinde ya futbolla çok sayıda insana dokunabiliyorsunuz bu ciddi bir avantaj biz de futbolun sadece o sportif yönünü e, toplumsal anlamda da bir fayda sağlamaya e, yöneltiyoruz onla ilgili çalışmalar yapıyoruz bu sene zaten yeni sozon, sezonda e, buna yönelik çalışmalarımız olacak ama ben şunu da söyleyeyim ben kulübün resmi basın açıklamaları federasyonla ilgili veya günlük onları da onlar da basın evet. sözsi olarak ama bizim bu yaptığımız diğer işler o kadar ön plana çıktı ki evet. hani o bir basın sorumlusu veya basın sözcüsünün yapması gereken ve yapılan görevler biraz çok onlarda da çok şükür, çok takdir alıyoruz. Taraftarlarımız o noktada destek destekçimiz farkındayım. Yani bu projelerin ya şu an yaptığımız her şeyin üzerine koyarak devam etmemiz gerekiyor. Bu zaten bu işin doğasında var. Yaptıklarımızın üzerine koyamaz, yerimizde sayarsak, daha aşağısını yaparsak başarısız oluruz. Yani şu an... Geldiğimiz noktada da kendi rakibimiz kendimiziz. O da ortada. Ama dediğim gibi üzerine koyarak devam edeceğiz. İnşallah Taraftarlarımızı mutlu edecek, keyif verecek. Hatta Türkiye'de, dünyada yine ses verecek çalışmalar yapacağız. Son olarak bir de stat boyutuna değinmek istiyorum. Geçen sezon atmosfer ilerleyen haftalarla birlikte artmaya başlamıştı ama artık Süper Lig. Süper Lig'in yanı sırada Süper yıldızların olduğu bir takım. Taraftarla tribün, sosyal mesaj, onlarla ilgili de neler söylemek istersiniz? Belki onunla da ilgili bir proje vardır bilemiyorum ama. Şöyle yani Faruk Hoca yönetimiyle birlikte geçen dönemki yöneticilerimiz yine bu dönem. Gerçekten yapılmayan birçok şeye bu yönetim imza attı. Yani stadı da bir sosyal alan haline getirmek istiyoruz. Yani Özellikle Ankara'da tabii maçların çoğu kış aylarına denk geliyor ama özellikle sezon başı veya işte sezon sonuna doğru bahar dönemlerinde oynanan maçlarda o stad çevresinde de aslında bir sosyal bir alan, insanların maç öncesi eğlenebileceği içeriklerin olduğu bir planlamamız var. Ama tabii bunlar hep mali şartlar adalar. Bunlarla ilgili de projelerimiz var. Aslında olmaya da yakın. İnşallah stad dışında da böyle bir eğlenceli bir maç önü, ailelerin çocukları keyif alacağı bir etkinlik yapabiliriz. Öyle bir planımız da var. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sevgili izleyenler Hüseyin Aytekin bizlerle birlikteydi. Ankara Gücü'nün basından sorumlu kendisi çalışanıydı ve bizi bilgilendirmede bulundu. İlerleyen dönemde röportajlarımız devam edecek. Takipte kalın.